Bugün 1 Nisan 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay yeni ay fazında. Sabah erken saatlerde Merkürle birleşen Ay 9:24'te Güneşle birleşecek ve 11 derece Koç burcunda yeni ayda olacak. Motivasyonun yükseleceği bu dönemde inandığımız değerler uğruna rekabeti, yarışmayı, mücadeleyi, savaşmayı göze alabiliriz.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 Merkür'ün de koç burcunda olması hızlı ve yeni fikirler ortaya çıkarırken kendi düşüncelerimizde sabırsız davranabilir, kişisel isteklerimize odaklanabiliriz. İnisiyatif alma, liderlik yapma konusunda kendimize güvenebiliriz. Şiron'la birleşen yeni ay ruhsal ve bedensel yaralarımızı keşfedip tedavi ve şifa yöntemleriyle kendimizi ve başkalarını iyileştirme potansiyelleri yaratabilir. Akşam saatlerinde Koç burcundaki Ay ile Kova burcundaki Mars arasında olumlu açı fiziksel ve duygusal enerjimizi yükseltebilir. Sosyal kavramlara, toplumsal konulara ilgimiz artarken grup faaliyetleri, arkadaş ilişkileri öne çıkabilir. Enerjimizi kültürel ve bilimsel alanlara yönlendirebilir, kişisel ve toplumsal faaliyetlerde idealist tutumlar takınabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.